Bugün 5 Haziran 2022 Pazar, Güneş günündeyiz. Aslan burcundaki ay güne canlı ve yaratıcı enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay, boğa burcundaki uren dik açı yapacak. Sinir sistemimizin daha hassas olabileceği bu saatlerde uyku sorunları ve baş ağrıları gözlenebilir. İsyankar ve huzursuz enerjiler ilişkilerimizde de gerilim yaratabileceğinden temkinli olmalıyız. Günlük planlarımızı değiştirebilecek sürpriz gelişmelerle karşılaşabiliriz. Sabah saatlerinde değişken şartları ayak uydurup daha esnek olmaya çalışalım. Akşam saatlerinde ise Aslan burcundaki Ay, Kova burcundaki Satürn'e karşıt, Boğa burcundaki Merkürle de dik açı yapacak. Depresif ve melankolik eğilimlerin artış gösterebileceği bu saatlerde günlük işlerde yavaşlama ve kısıtlamalarla da karşılaşabiliriz. Otorite figürleriyle çatışmalara girmeden görev ve sorumluluklara odaklanabiliriz. Çevremizle iletişimlerde daha dikkatli olup kendimizi doğru ifade etmeye özen gösterelim. İnat ve sabit fikirli davranışlar iletişimlerimizi çıkmaza sokabilir. Sonuç alamadığımız konuları zorlamadan akışa bırakmakta fayda var. Sağlığımız hassas olabilir. Kronik sorunlar, eklem, kas, baş ağrıları gözlenebilir. Önemli işlerle ilgilenmek yerine akşam saatlerini sakin geçirip dinlenmeye, ruh halimizi iyileştirecek keyifli faaliyetlere zaman ayırabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.